Herkese merhaba, atölyemde bu hafta bu salaş, kafşonlu sweatshirt'ın nasıl dikildiğini paylaşıyorum. Bu sweatshirt hem yetişkinler hem de çocuklar için çok kupon bir model. Ben 7-8 yaş için uygun ölçülerde yaptım. Daha önce kendime ve 3-4 yaş bir erkek çocuğuna da yapmıştım ve hepsi çok tatlı olmuştu. Kalıplarını ben hazırlıyorum. Açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak ulaşabilir ve yazıcıdan çıkarabilirsiniz. Şimdi dikimi nasılmış onu izleyelim. Bu, kalıbın ön parçası, ikiye katlanmış tek parçadan oluşuyor. Bu, kalıbın arka parçası. Bu da tek parça. Bu parçalar kollar. Bu parça, iki parçadan oluşan kapşan parçası. Bu küçük parça ise cep torbası. İlk olarak cep torbasının tüm kenarlarını zikzak dikişle dikiyoruz. Ve kısa kenarlarını birer santim içeri kıvırarak düz dikişle dikiyoruz. Şimdi diğer kenarları da birer santimetre kıvırarak bütülüyoruz. Dediğimiz bu cep torbasını ön parçanın tam ortasına yerleştiriyoruz. Bunu yaparken tek dikkat etmemiz gereken şey etek ucunun kıvırma payını da hesap ederek yerleştirmemiz. Şimdi bu cep torbasını ön parçaya iğne ile sabitliyoruz. 1 mm pay bırakarak düz dikişle dikiyoruz. Sonra cep ağızlarını zikzak dikişle ve kalan kısmı da düz dikişle dikiyoruz. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi arka parçayı yüzü yüzüne bakacak şekilde ön parçanın üzerine yerleştiriyoruz. Omuz bölümlerini önce düz dikişle sonra kumaş kenarını zikzak dikişle dikiyoruz. Şimdi diktiğimiz bu parçayı açarak önümüze serelim ve kol parçalarını iki kenarına yerleştirelim. Ve iğne ile sabitleyelim. Önce düz dikişle dikelim sonra kumaş kenarlarını zikzak dikişle temizleyelim. Şimdi kapşonu dikmeye geçelim. Önce perslerini kapatacağız. Bunun için katlayarak düz dikişle dikmemiz yeterli olacaktır. Sonra parçaları üst üste yerleştirip tüm kenar hattını önce düz dikişle sonra zikzak dikişle dikiyoruz. Kapşonun ortasındaki dikişi bir kenara yatırıp baskı dikişi yapıyoruz. Bitince bu şekilde gözükecek. Şimdi sıra kapşonu yerleştirmede. Tam orta noktasını arka parçanın orta noktasına dek gelecek şekilde tüm kenar hattını iğne sabitliyoruz. fazla kalan kumaşı geri katlıyoruz ve tüm bu hattı önce düz sonra zikzak dikişle dikiyoruz. Bitince bu şekilde gözükmeli. Şimdi dikişi içeri doğru yatırarak baskı dikişi yapacağız ve geri katladığımız parçanın hizasında tüm kapşanın çevresini düz dikişle dikeceğiz. Şimdi kollara baskı dikişi yapacağız. Kol altlarını düz dikişle dikeceğiz. Kol uçlarını kıvırıp dikelim. Ve tabii ki etek ucunu da. Kol altındaki dikişe makasla küçük çıtlar atarsanız çevirdiğinizde daha düzgün gözükecektir. Ben burada göstermeyi unutmuşum. Sonra fark edip yaptım. İşte bitti. Dikecekler o kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.